Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro Original yayınlarının hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar üçgen konusunun dikmeler ve paraleller toplamı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgeni denilmiş, içeride bir nokta alınmış ve dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı neye eşitti? Hop bir yüksekliğe eşittir. Yani 3-2 daha 5, bir daha 6. Bir yükseklik 6 yaptı. E 60-60-60 ya 30-60-90 üçgen de çıktı burada. E burada bu üçgenin çevresi soruluyor 60'ın karşı 6, 30'un karşısı 6 bölü kök 3'tür kökü çarparsak 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 gelir burası o zaman 30'u karşı 2 kök ise 90'ın karşısında 4 köküçtür. yani bir kenar 4 kök 3 oldu o zaman çevre ne olacaktır 4 kök 3'ten 3 tane var o da 12 kök 3 olacaktır evet örnek bir 12 kök 3 oldu geldi örnek 2'ye. İçeride bir noktalanmış ve bu sefer paraleller çizilmiş. Bu paraleller toplamı neye Bir kenara. Yani 3 2 daha 5 1 daha 6. Bir kenar 6 oldu. Üçgenin çevresi soruluyor. Çevre de 6'dan 3 tane var. 18 yapar. Örnek 2 18 oldu. Geldi örnek 3'e. Şimdi içeride bir noktalanmış eşkenar üçgende 2 dik bir de paralel çizilmiş. Paralelliği kullanacağım. E burası 60'a yöndeşlikten dolayı yapmış. Biz 2 dik gördük. 3 e, tane dikin toplamının bir yükseklik olduğunu biliyoruz. O zaman şuradan da öbür kenara da ait yüksekliği biz çizebiliriz. Yani özel açı mantığını burada kullanmış oluruz. Özel açı mantığı şu 60 mantığını kullanmak için. 90'ın karşısı 2 kökü ise 30'un karşısı yarısı kök 3. E 30'dan 60'a geçişte kök 3 katı yani 3. O zaman kaç yaptı yükseklik 9 mu yapacak? Evet eşkenar üçgende 3 tane dikmenin toplamı bir yükseklik yani 9 yapacak. Eşkenar üçgenin yüksekliği soruluyor bize zaten. E aşı da o zaman 9 bulduk. Örnek 3 9 çıktı geldik örnek 4'e. Bak bu sefer bir nokta alınmış Hocam iki paralel çizilmiş bir tane de dikme çizilmiş İstersen sen bir tane daha paralel çizip Paraleller toplamının bir kenara eşit olduğunu istersen bir dik çizilmiş ya, Şuraya dik ve şuraya dik çizerek de Dikmeler toplamında yüksekliğe eşit olduğunu söyleyebilirsin Ama iki tane paralel var ya Biz üçüncü paraleli çizelim olmadı e, O zaman ne yapacağız Hocam üçüncü paralel Bak şu kenara çizilmiş Bc'ye çizilmiş bir ab'ye çizilmiş. 3. paralelde şöyle çizecek olursak. e 60 ise yöndeşlikten dolayı bak şuna paralel çiziyorum ben. Yöndeşlikten dolayı burası da 60 oldu. 30-60-90 üçgen çıktı burada. 60'ı karşı 3 kökü 30'u karşı 3'tür. Köküçe bölünmüş hali. 30'u karşı 3 sa 90'ın karşı alttır. Yani iki katıdır. E 6, 3 ve 2'nin toplamı kaç çıktı? 11 mi çıktı? Evet. Çevre 11'den kaç tane var? 3 tane var. O zaman kaç yapıyor? 33 yapıyor. Örnek 4. 33 çıktı. Böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani ÖSYM tarzı testlerin çözümüne başlıyoruz. Test birde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.